Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere 2 gün bile dolapta durduğu halde kesinlikle kuruma yapmayan bir güllaç tarifi vereceğim arkadaşlar. Püf noktalarına uyduğunuz takdirde kesinlikle kuruma yapmayıp pamuk gibi kalacaktır güllacımız. 2 litre süt, 350 gram toz şeker ve 1 paket güllaç. Güllaç tercihinizi kesinlikle ama kesinlikle Saffet Abdullah güllacı olarak yapmanız lazım. Biraz fiyat olarak 2-3 lira diğer güllaşlara göre fazla ama Saffet Abdullah güllaşlarından yaparsanız çok güzel sonuç alırsınız. Diğer güllaçları kesinlikle ama kesinlikle önermiyorum. Öncelikle yapmamız gereken şekerimizi sütümüze ilave edip biraz karıştırdıktan sonra ocağa alıp 2 dakika kadar kaynatmamız gerekiyor. Kesinlikle ama kesinlikle sütün kaynaması lazım. Birkaç tarif izledim YouTube'da sütü kaynatmıyorlar ılık şekilde kullanıyorlar. Bu gül lacınızın erkenden bozulmasına neden olabilir. Ve süt kaynar kaynamaz borcamın dibine 3 kepçe kadar dökmem gerekiyor. Sonrasında sütümü 15 dakika dinlendirmem lazım. Çok sıcak olmaması lazım. Böyle serçe parmağınızla kontrol ettiğiniz zaman hemen yakmaması gerekiyor. Ve borcama koyduğunuz sütü çok önemli arkadaşlar. Borcama koyduğunuz süt buz gibi oluyor ve kesinlikle alt tabakaya yapışmamasını sağlıyor. Bu ayrı bir püf noktasıdır. Saffet Abdullah güllaşlarının olması ayrı bir püf noktasıdır. Sütün kaynaması ayrı bir püf noktasıdır. Ve sütü kesinlikle kaynadıktan sonra bir 15 dakika kadar dinlendirip serçe parmağınızı yakmayacak şekilde olması gerekiyor sütünüzün. Güllaç paketinin içinden aşağı yukarı 12-13 tane güllaç yaprağı çıkıyor. Benim paketimden 12 tane çıktı. Onun için 6-6 bölerek alt kısmına 6 yaprağımı koyup üzerine malzemesini ekledikten sonra tekrar bir 6 yaprak daha Güllaç yaprağı kullanacağım. Evet bu şekilde güzelce tepsinizin içine güllacınızı koyarak katlayarak yapabilirsiniz. Kesinlikle koparmanıza makasla falan uğraşmanıza gerek yok. Sütüm zaten biraz sıcak ayarında olduğu için güllacı hemen yumuşatacaktır. Eskiden güllaçların içine gül suyu damlatırlardı. Eskiden dediğim yaklaşık bir 15 sene önce. Gül suyu yasaklandığı için artık pastanelerde gül suyu damlatılmıyor. Eğer istiyorsanız 8-10 damla, 2 litre süte 8-10 damla gül suyu ilave edebilirsiniz. Ama ben de gerçekten gül sulu, güllacı sevmiyorum. Tadını tamamen değiştiriyor. Çok da önermem açıkçası. 6 yaprak güllacı borcamın içine aldım ve görüyorsunuz hiçbir şekilde yapışma falan yok. Parmaklarımla birazcık bastıra bastıra sütün iyice çekmesini, her yere dağılmasını sağlıyorum. Ve bir 5 dakika kadar dinlendiriyorum. Peşine tekrar 2 kepçe kadar süt ilave ediyorum. Çünkü güllaç iyice çekti sütü. Dip tarafın kuru kalmasını istemiyorum. Güllaç içerik olarak muz ve Kırık ceviz kullanacağım arkadaşlar. Burada tercih tamamen size kalmış. İsterseniz komple sade yapabilirsiniz. İsterseniz çilek kullanabilirsiniz. İsterseniz çikolata kullanabilirsiniz. İsterseniz kırık fındık, kırık fıstık. Ne istiyorsanız kullanabilirsiniz. Hatta bazı yerlerde donuk frambuaz bile kullanıyorlar güllacın içine. Tamamen size kalmış bir şey. Evet kırık cevizlerimi de ilave ediyorum. Ve sonrasında diğer kalan 6 yaprak güllacımı da üstüne güzelce yerleştireceğim. Arkadaşlar eğer sütünüz çok soğuduysa sütünüzü biraz ısıtmanızda fayda var. Çünkü güllacı yumuşatmaz. Bu da işinizi zorlaştırır. Yani benim bile şu anda kullandığım süt biraz soğudu. Ama elimi çabuk tutup bütün yapraklarımı süte bulamam gerekiyor. Burada isterseniz az bir şey sütü ısıtabilirsiniz. Burada sol tarafta kalan köşe kısımların biraz cansız gibi geldi bana. Sanki güllaç yaprağı biraz az oldu gibi. Onun için sadece iki köşeye güllaç koyacağım. Evet bu şekilde koyuyorum. Islatıyorum. Hemen alt tarafına da koyacağım. Evet bu şekilde koyuyorum. Zaten son bir yaprak güllacım kaldı onu da üstüne alıp tenceredeki sütümün hepsini boşaltıyorum. Son olarak da sütün bittikten sonra güllacımı tekrar tırnaklamam gerekiyor. Sütün her tarafa girmesi için ve kuru kalan güllaçların süt ile beraber yumuşaması için. Ve 2 dakika dinlendirdikten sonra güllacım bu şekilde şekil alıyor. Ve keskin bir bıçak kullanacağım. Evet, bu güllaçtan 8 porsiyon çıkaracağım arkadaşlar. Porsiyonlarım biraz büyük. İsterseniz 12 porsiyonda çıkarabilirsiniz. Dikkatli bir şekilde kesiyorum. İçinde ceviz olduğu için alt taraftan cevizler denk gelip güllacımı zedeleyebilir. Ona dikkat etmeniz lazım. Eğer ceviz kullanacaksanız. Bu şekilde kontrollüce kesmem gerekiyor. Özellikle de köşelere Aynen bu şekilde girmem gerekiyor. Bu şekilde. Güllacın üst kısmını renklendirmek isterseniz çilek ve kivi kullanabilirsiniz. Gerçekten güzel duruyor. Şu an sokağa çıkma yasağı olduğu için çilek alamadım aslında. Çilek kullanabilirdim üstlerine. Hatta çileği meyve jölesine batırıp üstüne koyarsanız daha güzel bir görüntü olur. Toz fıstık varsa eğer elinizde toz fıstıkta kullanabilirsiniz. Güllaca çok yakışıyor. Ben güllacımın üzerine elimde olan malzemeleri değerlendirmek için sadece... Bütün ceviz kullanacağım. Evet bu şekilde süslüyoruz. Şimdi çok önemli bir noktaya değineceğim arkadaşlar. Güllacımın yapım aşaması bitti. Yaklaşık bir yarım saat dışarıda soğuması gerekiyor tamamen. Soğuduktan sonra komple stretch film ile sararak dolapta muhafaza ederseniz aynı bu görüntüyü iki gün sonra da alırsınız. Hiçbir şekilde Kuruma olmayacaktır. Hiçbir şekilde renginde solma olmayacaktır. Ve bu şekilde tabağıma alıyorum. Görüyorsunuz dibinde kalan sütü. Onu zamanla birkaç saat sonra daha da çekecektir. Şu anda taze olduğu için dibinde biraz süt kaldı. Zaten sütün kalması da çok iyi. Eğer hiç sütü süt yoksa yaptığınız güllacın dibinde güllacınız çok kuru olacaktır ilerleyen zamanlarda.